Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Günün birincisi tahminine geçmeden önce, 24 Aralık pazartesi gününü hatırlayalım. Pazartesi günü en yüksek puanını alan gelini belli oldu. 13 puan alan Elif Çeyrek Altın'ın sahibi oldu. En düşük puanı alan gelin 9 puanları Rümeysa oldu. Bu haftanın toplam puanlaması şu şekilde oldu. Rümeysa 9 puan, Elif 13 puan, Cansu 12 puan, Yağnur 11 puan aldı. Yeni günde neler olacak? Puanlar nasıl değişecek? 25 Aralık Salı günü, kim çeyrek altını kazanır detaylara geçelim. 25 Aralık Salı günü Kıyasya mücadele yaşanacak. Bugün, hangi yemek yapılacak merak konusu. Fatih Ürek, bugünün yemek listesini gelinlere verdikten sonra, Kaynanalar gelinlere tarif ve dikkat edilmesi gerekenleri söyleyecekler. Daha sonra kaynanalar izleme odasına geçecekler. Yemekleri yapmaya başlayan gelinler arasında söz dalaşı başlayacak mı göreceğiz. Salı gününün birincisi kim olur ve çeyrek altını kim kazanır? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.